Selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Stand Out We Are Better Royal oyunuyla beraber karşınızdayız. Bu karşımdaki kardeşimiz ise Jacka kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. yok. Stand Bence Out We Are Better. Oyunu en son girdiğimizden bir yana baya bir oldu. Ee, Aynen baya bir değiştirmiş gibi gözüküyorlar yani. Şöyle bir bakıyorum da. Ya geliştirdiklerini söylüyorlar birazcık. Bakalım neler gelmiş yeni <gülüyor> Yani şu ana kadar menü değişik Sadece gördüğüm kadarıyla Umarım menü Bakalım dışında ne da ne iş değişik? vardır Diyoruz değil mi? O zaman Red'inde yiyecek miyiz? Bastım oh yes, ben de bastım Evet Arkadaşlar ya. Uçağımızdayız Yeni bir harika Fark, fark ettim abi ya Lüdyan. Uçağımız Lüdyan. burada, Lüdyan. burada. Lüdyan. Burası Yenerta mı ya? Ye. Ama yeni şeyler eklemişler. O zaman seviyorum. 3, 2, 1. Hatta kilise, kilise bölgede. <gülüyor> kilise nerede? Beni görüyor musun? Abumu seni daha görmedim. Sen beni görüyor musun? Evet. Bak <gülüyor> arkanda ah, yazdım. Tamamdır gördüm. Şurda sular saçılıyor ha. Çok merak ettim oraya atlamak istiyorum. Hmm, ay çok adam var yalnız. Kilisenin arkasındaki eve hemen öldürmemiz lazım bunları. Tamamdır. Hemen ben kilise... ben buradan evin içine Uz evin içine uzak gireceğim. Uzaklaşma kilisenin içindeki eve, eve var ya oraya girin. Oley be. Evin içine atladım. Ben de. Ne? MP5. Ay ne kadar rahatlamış kontroller anlatamam, anlatamam Bu evin içindeki sen misin? Biliyorum sen değilim olabilir miyim ben yüz kattayım Başkası olabilir dikkat et ses duyuyorum çünkü bende. de Tamam tamam başkası değilmiş ya, Bu arada proximity değil disabled yapmamız lazım onu öğrendim Bu arada bu evin içinde yakınlarında veya birileri var. Tam anlayamadım ama Ya nasıl ya? Ben daha çok ateş ettim. Ah ben de öldüm. <gger> um. <surfing> o ben bir şey Bu Burada silah geri tepmesi çok fazla olmuş abi bu ne? Hmm. Hahlında adam var. Bir de ben koşamıyorum niye işte? seni gördüm. İlerde yerlardasın. Evin içinde adam var dikkat et. Ben de onun arkasındaki eve gireceğim. Onu hala öyle profili kapattık ama. Abi adamın elinden silahı kapıp öldürdüm Şşşşt <gülüyor> bak arkana bak <gülüyor> Abi adamın elinden silahı kapı, bu, aa, atıyordu, kapıp öldürdüm aa. abi gördün mü? Gördüm çok kısa Aaa dışarıda var bize bakıyor Öldürdüm Dikkat et Abi ben terminator gibi oldum ya bu ne? Silah bulamıyorum ki ben Adamın 20 saniye tokatlamaya gidiyorum Koşamayın mı bu oyunda ya? Rıdvan neyle koşuyoruz oyunda? Boyunda bası tutarken koşuyorsun işte. Bu arada beni bekleyin. Görüşkü. Arkadaşlar bu bekleme odası ve bitiyor zamanı bitiyor. Giriyoruz oyuna. Ah. Koca dövüyordum ya. Elimden kaçtı. Abi o değil de adamın elinden silah kapıp öldürdüm. <gülüyor> Senin hep yaptığın şey abi. Abi çok keyifli ya. Bu duruyor abi masum masum. Yanına gidip lan çekiyorsun silah. Adam bakıyor eli kaldırdı vurma diye <gülüyor> <gülüyor> dedim kardeş olmaz <gülüyor> artık sen olsan sen vurdu indiyecek yani olsa vururdu ben olduğu <gülüyor> için de vurduk aa uçağımız burda uçağımız burda sisli galiba galiba hello guys oh, cool. Aa, esko ah jumping out of the plane it's automatic aynı no, sadece bana hello dedi şuan hıh oh, you really <gülüyor> you just jump, jump. <gülüyor> I was gonna, I'm gonna try jumping <gülüyor> <gülüyor> şimdi nereye atlayalım? Nen didn't work I tried Biraz <gülüyor> arkalara atlayalım. <gülüyor> bekle bekle bekle bekle 3 2 1 Bak, bölgenin hemen dışında bir ev var. Ben oraya atlıyorum bak. Beni görüyor musun? Bak, ya, gördüm Einstein seni. Ya, iki iniyor oraya. O bize yetmez ki oradaki çıkacak loot. Sen de onun diğer tarafındakine in işte. Uzak oluyor birazcık ama oraya gidiyorum o zaman. Öyle yap, öyle yap. Aa, bu evet yakına biri, biri daha iniyor. Şu an çok ayar oldum. Eyvah, ölme sakın. Abi, o girdi. Öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Sen mi öldün? Evet. Hadi mi? Evet. Abi yapma ya. Adam bile ezmeye geliyor bu arada. Öşüme gelen de çok saçmaydı. Ben, ben dödücem abi silah alamadım. Ooo biri bana sıkıyor. Oh yes. Oh yes. Yes. Ah vuruldum. Abi ya. Can, can kal. Bir deneme daha yapacağız Kenan abi <gülüyor> başıma geleni söyleyeyim mi abi lütfen? Söyle. Ay şey yaptım adamla böyle kapışıyorduk ee, adam ya ve aynı anda bombayı şey yaptık pinini çekti bana fırlattı ben ona fırlattım o bana fırlattı bir daha ben ona fırlattım en son bende patladı. Ne ne ne? <gülüyor> Fırlatma nasıl oldu? Ney? Fırlatma nasıl tutup buraya atma? Ay güzel daha iyi. Aa, anladım. Bu arada odayı kurdum. Tamamdır. Ben bir proximity disabled yaptım madem. Abi bir farkı yok çünkü anlayamadım. Ben enable yaptım şu anda. Yani niye tuttum şeyi şey, şey yapıyorum. Sıkıntı Ya. bana. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Kusura bakma CK yumruklarımda attım Osmanlı tokatlarında ölmen lazım abi. Evet. Arkadaşlar üçüncü denememiz ile karşınızdayız. <gülüyor> çok hızlı. Aa böyle çevirince haritalarda bir şeyler oluyor vah. Wow. ay yo, oyunu yo. yok. Oyunun şansı. Yok olmuyor bir şey Tamamıyla i̇nsanlar, benim yanılgım. İnsanlar çok coşmuş bu oyunda. Ya, harbiden ya. Abi sanki gerçek hayatta insanları vuruyorsunuz anasını satayım ne bileyim biraz Aha, o o oyun gibi oynayın şunu. Birazcık insan umur insan. Şunlara acaba sürebiliyor muyuzdur? Sanchez Jankan. Imkansız ya. Anca sürebiliyor olabiliriz. Yok. Firmayı bilmesem her şeye evet derdim sana. Ulan ya. Hadi atlayalım atlayalım. Atladım. Markete inelim mi? Süpermarkete bak. Hiç inmedik. Şurası mı? Süpermarkette e genelde bence. bir şey çıkmıyor ama onun yakındaki evlerde çıkar. Sen süpermarkete in madem. Tam markette de bir şey çıkmıyorsa hiçbir yerde bir şey çıkmaz ya. Gel gel buradaki evlere gel belki. Tamam evlere geldim. Abi ben çok yavaş indiğimi hissediyorum ya. İnsanlar pataküte iniyor ben. Aa ya uf Eve üstten girecektim giremedim. Eve zaten üstten de alttan da girsem bir şey çıkmayacakmış. Aa bir tane silah buldum. Ya sniper buldum ya. Of. Buldu en azından bir şey var. Bir de sis bombası buldum. Canımıza bakayım 62. İki kişi girdiğin zaman 62 canınlaşıyor. Dağ neden acaba? Ee, Yap adamlar yazmış işte. Adil olsun şey... diye mi? He. 15 kişi giren canları 10 10 falan başlıyorlar yani. Öyle düşündüm. Ayıp lan. Ne bileyim. O bence herkes üşendiği üşendikleri için böyle bir şey yaptıklarını savunsa da ben de öyle savunuyorum. Cankan yanına, yanına yanına geliyorum bu arada dikkatli ol. Heh. Ben silah buldum. Ayağadan ala, ala alana alana do alana doğru alandaymışız zaten. <gülüyor> Benim iyi, var. benim iyi lootum var ya, daha loot yapmama gerek yok. Belki benim gerekiyor. biraz daha mermi bulmam gerekebilir. Buraya girmiştim. Hadi gel adamı Ben alayım. elime sniper alayım da. Aaa görüyorum adamı, görüyorum adamı. Dur dur dur, sniper ile bakıyorum. Uzaktan gördüm. Aa o adam değil. Ne demek adam değil. Adam da o, o gitti adam yürüdü. Aa gördüm geçti. gördüm farklı bir yerde. Sol. Erkanı arkana. Oooo öldürdün sandım bir an. Ben de. Ulan ne kadar zor bu mak adamı. Bu ne be? <Gülüyor> Napiyoom? <Ne yapıyorsun? Gülüyor> Lan Cakan Aa çarpıldım <Gülüyor> an şeyle bulmak çok zor insanları ya dürbünle Hmm. Ben bayağı 7 kill falan almış Aha! Karşıda! Karşıda da vuramıyorum işte. iki saattir onu vurmaya çalışıyorum. da Hareket hızım o kadar düşük ki koşamıyordum içinde. Onu öldüreceğiz. Koşuyorum. Ha bana koşamıyorum oyunda ya resmen, sen koş, ben nasıl koşuyorsun Koşuyorum ben. Koşuyorum da dikkatli ol o evden loot yapacak büyük bir ihtimalle. Hatay yaptı. o evet, alan aldı baya. Öldürdüm. Harikasın, gel gel gel gel gel geri gel. Alan geliyor, hızlı geliyor. Bak burada loot yapıyormuş Elif. Gel gel gel, o loot biraz sonra bizi yapacak abi. Alan çok hızlı geliyor, gel. Öyle mi? Geliyorum. Çok çok çok çok çok. Dansın canım. Abi ya sniperla hiçbir şey yapamıyorum ya. Sevmiyorum ben sniper. Hani ne biçim öyle yapmışlar ya? Saklanacak doğru düzgün bir yer bile yok. Yazı öldürdü, neden başka eder vermesin? olsun. Bizancım. Ah. Efendim? Öldürdü neden başka birisiydi? Nasıl başka birisiydi ya? Yani ateş ettiğimiz adam değildi de öldürdüğüm kişi. Ha, benim ateş ettiğim kişi ama o sendi. Yo, ben An de anladım de. demek ki. Yok yok hayır onu anladım. Senin bana gösterdiğin kişiyi ateş etmiyordum ben zaten onu görememiştim. Aa sarışın bir abla öldürdüm az önce. keltoş bir abi öldürdüm. Aynen aynen ben de sarışın abla arıyordum. İlginç. Ah. Oh. gözlerim. Şu kayalık üzerinden ilerleyelim mi adam? Ah şu koşabilsem keşke biraz daha hızlı. Aaa ah Aa, birini gördüm Nerede gördüm Aaa çadır İzlen Boşver Çadır çadır Gel bir tane can sana ver Tamam al benim için Hop bir kill aldım Yüz oldu canım. Dur ben de alıyorum. Nerede? Okey. Burada bak masanın oh, üstünde. Oley. Of bizi şu anda çok iyi olduk işte. Abi süper. Abi de şu çadırdan dalalım mı yanımıza yedek varsa bir şey. Harika olur. Bakalım. Elma var bir tane. Bir tane daha çadır var. Aha ben... burada da bir tane elma var. Sırtıma taktım. Bu arada alan gene geldi. Gelsin hadi gidelim. İçeri gidelim yavaş yavaş hadi. Bence de yalnız şu suda Kayalıklı... yakalanırsak. Kayadıkları balonlarla kullanabiliriz o balonu. Emine miyiz? Zerlerle Aa izlenelim. evet evet hadi hadi hadi, hadi, hadi. gidelim. Aa. Aa götürüyorlar. Hayır. Ya, lan ya, değilim. Namussuzlar ya, dur. Ateş etsek öldürür mü sence kullanan kişi? Bize ben... ateş etmesin de. Arkadan gelenler var, ses arkadan ee... geliyor. Girdim içeri. Ben Ama de alın, gi girdim alın sayılır. Seni bekliyorum, ters taraftasın bak bana. Biliyorum biliyorum, etraflayalım diye şey yaptım. Abi ateş ediyorum mu hiçbir şey olmuyor adama ya. Cerk'an yavaş yavaş sniper'ı bıraktım abi onun yerine gerçek erkek adam silahlarına geçtim. Ölür mü o kaldı bak. Sen ölüyün ölüyün ölüyün ölüyün. Uh. Sniper'e ihtiyacımız olduğu yerde bırak, tamam mı ben? Dur, alırım. Sniper'im hala var. Aa, aa, aa, çok kötü vuruyor. Gel, benim elmayı al. Ben hiç vurulmadım. Yedim, yedim, yedim. Benimkinde al. Yedim, sıkıntı yok. 86 benim... canım var. Sen de kalsın abi, ağzım olur. Abi çok saçma ya, vuramıyorum herifleri de. Sıkıştık da burada ne yapacağız? Ölmesi lazım onun. Öyle artık ya. Nasıl mı? bu? Kaç kaç kaç. Eyvah eyvah. Beni A aldırmaya geliyor. Kaçıyor ya demin alamadım, Ne yapıyorsun artık? Ha indiriyor galiba. Ama onu saçmalamış ya. Eyvah eyvah bize sıkma ne olur. Çanımdan bakıyor. Aynen ben de gördüm. Varda evin içine girdim. Ben de girdim. Üstünün, üst üskatten şey aşağı atlayıp arkalayabilir. Ah oh be öldürdü beni. Merdivenlerde direkt karşıya bak. Merdivenlerden direkt karşıya bak. Sık. Ya. Vay anasını satayım. Abi Karakterlere gel ya. Of ya dördüncü buluşuyuz. Bek ya <gülüyor> çık. <gülüyor> Ulan ya. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere üç tane deneme yaptık. Birinde biraz yaklaştık sanki. He? Biraz yaklaştık. Ya balon çok kötü, şey, balon çok saçma geldi bir bana ya. Balon uçarak abi hepimizi öldürüyor ki biz ama nasıl getiye vuralım? Ya aslında ben adamı Şöyle... birkaç defa vurdum, birkaç defa vurdum ama. Cık. Ah be. Ah. İşte yani öyle. Üzücü. O, zaman Şu, o diğer diğer abi'yi vurabilseydik güzel olacaktı kardeşim, kardeşim. Ama yapacak bir şey yok, bugünlük böyle 3 oyunda 3 yenilgi ama en azından <gülüyor> birinde yaklaştık yani. Bak evet, biz canım var. Yaklaştık. O zaman 3 lince ilk öldüren kazanır. Aa ben de bir kere vuracağım onu bak ayıp. Haydi vur. 3 2 1 Aaa Kardeş Samen öldürdü. Ya ben Aa ölmedim. Aa. Ya üzerime atlayıp canın mı gitmedi? Yes, yes, Bir HP ile! Bir <gülüyor> HP <HP'de> kazandım! Oğlum <gülüyor> ya çıkıyorum ya. Ben de... Kardeş yalnız öyle durma yani ne bileyim sakat. Kırttı <gülüyor> sakat vurdun. Ameliyat yerine vurdun. Kardeş ya şö şöyle ittireyim dedim vücudunu ama o, o oluyor. Neyse yapacak bir şey yok. <gülüyor> Neyse izlediğiniz için. Teşekkürler. Aynen teşekkürler. Bir HP'yle kazandım bu maçlar. Aklınız kalsın arkadaşlar. Hoşça hey. şakadan. Şakadan.